Londra'da National Gallery'de bulunuyoruz ve Rönesans döneminin gerçekten büyük ve çok önemli bir tablosuna bakmaktayız. Tabloyu yapan Venedikli sanatçı İtalyanca'da Titiano olarak tanınmakta. Kısaca da diyebiliriz. Tablonun ismi Bakus ve Ariadne. Öyküyü hatırlayalım. Teseus'un sevgilisi Ariadne'yi Naxos adasında terk edişini anlatıyor. Ariadne'nin omzunun sol tarafında ufağa doğru Teseus'un ayrılan gemisini görebilirsiniz. Sağ tarafında ise iki çıtanın çektiği Baküs'ün arabası tasvir edilmiş. Baküs kimdi onu da hatırlayalım. Kendisi mitolojideki şarap tanrısı. Baküs'ün arkasındaki zevk düşkünü grup arkadan öne doğru çapraz bir formda yerleştirilmiş. Baküs arabasının üzerinden sıçrıyor. İlk bakışta aşk yaşıyor olmalı. Görünüşe göre Baküs Ariadne'den oldukça etkilenmiş. Ariadne başta ondan biraz korkuyor. Ancak Baküs onu bir takım yıldızına çevirmeye söz veriyor. Bir hali oluşturan ve 8 yıldızdan oluşan bu takım yıldızı gökyüzünde sol üstte Ariadne'nin başının üzerinde görebiliriz. Ariadne'nin duruşu oldukça kompleks. Muhtemelen az önce onu terk eden sevgilisinin yazını tutmaya devam ediyor. Ancak dönüp Baküs'ün bakışlarıyla karşılaştığında yerinde kala kalmış. Baküs ise enerji dolu. Adeta arabadan dışarı uçuyor. Yere basmadığına, ayağının havada olduğuna dikkat edin. Bu noktada Ariadne ve Baküs'ün hareketleri adeta bir zıtlık oluşturuyor. Ariadne sola ilerlerken aynı zamanda sağa dönüyor. Baküs ise Ariadne'ye doğru ilerlerken kolları ters yönde geriye doğru gidiyor. İkisi de başka bir şeyle ilgiliyken hiç beklenmedik bir anda birbirlerine tutuluyorlar. Elleri ve kolları hala bir önceki uğraşlarına devam ediyor. Ön planda gördüğümüz antik Yunan heykellerini anımsatan figürün bedenine yılanlar dolanmış. Bu figür bile bedeniyle aynı anda iki şeyi birden yapıyor. Hem ilerliyor hem geriye doğru uzanıyor. Figürlerin bedenlerinde adeta birbirleriyle çelişen hareketler var. Bu resim Ferrara Dük'ü Alfonso d'este'nin sarayı için yapılmış. Dük bu resimde hem antik dönemle ilgili bilgisini hem de sanatı olan tutkusunu göstermek istemiş. Tabloda gördüğümüz renkler çok çeşitli ve canlı. Maviler, yeşiller, pembeler. Sanatçının kullandığı kaplama tekniği sayesinde renkler adeta mücevher gibi parlak ve net. Sağ tarafta Baküs'ün takipçilerinin bulunduğu bölümdeki toprak tonları sol tarafında kullanılan maviler ve kırmızılarla hoş bir tezat oluşturuyor. Tabloda hem renklerin hem hareketlerin kontrastını görüyoruz. Bunun ötesinde tablonun sağ tarafındaki figürlerin davranışlarıyla sol tarafında gördüğümüz Baküs'ün Ariadne'ye karşı olan saf duyguları da kontrast oluşturuyor.